ve ekonomik eğitim ücretleri, kesintisiz ve geniş burs imkanları, 5000 kapasitesi üzerinde KYK yurtları, modern ve güvenli kampüs yaşamı, kariyer odaklı eğitim imkanı, gelişmiş modern altyapısı, güçlü akademik kadrosu, son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarda uygulamalı eğitim imkanı, kalite güvencesi uluslararası akreditasyonlarla teslim edilmiş programlarda eğitim imkanı, 85 farklı ülkeden gelen 10.500'ün üzerinde öğrencisiyle çok uluslu kampüs yaşamı İngiltere'nin birçok devlet üniversitesiyle yapılan protokol sayesinde çift diploma imkanı